Gördüğün her rüyayı sana zehir edenler Mağrur ama çaresiz birer devran oldular Ruhunu bir başına bırakıp da gidenler Kendi rüyalarında şimdi bir an oldular Işık sende yansıyor anlamadın yüreğin Yıllar yılı vefasız parıltılar aradı Sandın ki duyguları olur da bir meleğin Nurlu adınla büyür belki dünyada adı Çıktığın her yolculuk son buldu kederinle Uslansaydın yüzüne kapanmazdı kapılar Ayırmayı bilmedin sığ olanı derinle Günah çeşmelerinden akıp kirlendi sular Ah şimdi sessizliğin katındasın mağaran Ellerinde biriken yanılgılarla dolu Zindanına yürürken var mı Leyla'ya varan bir kuyudan nereye çıkar sevdanın yolu